De Selam Teknoloji Oku takipçileri Bugün sizlerle beraber Bir video çekeceğiz Şu an Alp'e daha bahsetmedim Alp gel video çekeceğiz <gülüyor> Ne çekeceğimizi bilmiyor ama Hoşunuza gidebileceğiniz bir şey. Ya evet. bir karşılaştırma gelecek. Çünkü yani. iPhone 14 evet. Pro var ve Xiaomi 12T Pro var. Evet. Güzel bir şey gelecek gibi evet. duruyor. Bir de şu dereceden de biraz anladığım üzere ısınmayla alakalı, performansla alakalı bir karşılaştırma Ambulans gelecek. Almunans olsun diye da <gülüyor> evet, Silah gibi koymuşuz böyle. <gülüyor> İhlal yemeyelim bundan. <gülüyor> tamam. Anlatıyorum o zaman ne tamam. çekeceğimizi. Ne çekeceğiz? Bugün oyun karşılaştırma videosu çekeceğiz. Neden hmm. oyun karşılaştırması? Neden? Biliyorsunuz ki iPhone zaten 14 çıktı ve en iyi işlemciye sahip bir telefon. E, A16 Bionic var. Xiaomi 12T Pro'da da yine Android telefonlarda en üst seviye olan bir işlemciye mevcut. O da Snapdragon 8 Plus Gen 1. E, dedim ki, madem bu kadar iyi işlemciler var, hı hı. E, evet belki fiyat-performans oranında farkı olabilir evet. ikisinin arasında da. E, gerçekten büyük bir fark var, neredeyse 20.000 lira gibi bir fark var ama. Nasıl yani? 21, 20.000 lira, 40.000 lira. 40 değil ya kaçtı ya? 40 20 bin lira gibi bir fark var ama burada da şunu değerlendirdim şunu aldım. ya ben iyi oyun oynamak istiyorum ki sektörde çok iyi telefonlar da var ama bu sefer bunları karşılaştırmak istedim ve Snapdragon 8 Plus iken gerçekten çok iyi bir işlemci ki ikisinin bellek tarafında da, üretim teknolojisinde gerçekten çok çalışılmış telefonlar. Lafı çok da fazla uzatmayayım aslında. Bir oyun indirdim. Ne oynayacağız? Club Dütü oynayacağız. Güzel. Semiyorum. Severim, ben de tamam, severim. Tamam, oynayacağız. Ee, indirdim o zaman uzatmıyorum lafı. Geçelim. Şarjı, dur, dur, dur. bunun yüz, Ancak... da... Bunun yüz, bunun da yüz. Bunun da tamam. yüz. Önce tahmin alın bence. Sence hangisi kazanacak? Ya kazanacak değil de hani şöyle bir tahmin yapabilirim. Daha iyi performans. Ee, yok hani yüzde kaç pilinin düşeceğini falan. Kaç dakika oynayacağız mesela? Ya yani 15 dakika oynayacağız. 15 ya. dakika. Hani geçtiğimiz yıl tanıtılan amiral gemisi telefonların testlerine ya da daha önce ofiste yaptığımız testlere göre yüzde dörtlük bir düşüş yaşanır diyorum. Bir 10 derecede artar diye düşünüyorum 15 dakikada. Çünkü ultrada oynarız muhtemelen. Evet. Yüzde dörde 10 derece diyorum. Sen ne diyorsun? Şimdi ben de bir yolu bir karşılaştırma yapmıştım. Orada şarjım yüzde altı gibi civar bir şey düşmüş hı hı. ki işlemisi kötü olmasına rağmen. Hı hı. Ee, ben de ben de yüzde yüzde diyorum. Ee, derecesi de yüzde altı derecesinde artar gibi bir şey geliyor. Kaç onu da ölçeceğiz burada en başında. Evet. Şarjları da yüzde evet. yüz ikisinde. O zaman testimize geçelim. Hadi geçelim. Görüşürüz. Hayır. Evet, teknik bir aksaklıktan dolayı birinci dakikadan başladık. Ama bir dakikadır oynuyoruz. Hatta az önce bir ekranlarını karşılaştırdık. İkisinin de ekranı hemen hemen aynı. Yani renk doğruluğu ya da canlılık açısından. Ama tabii... Çok iki... benziyorlar. Evet, evet. Tabii iki telefonun da arasında 7000 TL'lik bir fiyat farkı var. Buna göre değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani ekranı neredeyse kafa kafaya. Bakalım pil performansında, oyun performansında bekleneni verecek mi. Şu anlık ben hiç donma kasma yaşamadım tabii ben de ki. Yaşadım. 10. dakikadan sonra başlar öyle bir şey olursa. Evet, altı. Şimdi ikinci oyunumuz. Kaçıncı dakikadayız? 7. dakikadayız. Elinde ben? sıcaklık hissediyor musun? Evet Olsun. tam onu söyleyecektim. Bir tık elimde sıcaklık olduğunu hissettim ama böyle yakıcı bir derecede değil. Yani ben de önceki derecelerden sıcak olduğunu hissediyorum ama senin de dediğin gibi o kadar yakıcı değil. Peki donma var mı? Yok hiç donma yaşamadım daha. Sende var mı? Yok hiç donma yok. Bir de zaten ikimiz de ultra'da oynuyoruz grafikleri. Evet. Renkler acaba oraya nasıl gibi? Ben çok canlı görüyorum renkleri gerçekten güzel görünüyor. Amoled panel farkı bir kere yani. Evet, son 5 dakika. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Sadece mesela, dereceyi tahmin edeceğim. Ee, şu an falan elimde 32 bulmuştur. Benim de aynen 33-32 falandır diye düşünüyorum. Belki 34. Ben pil durumunu çok merak ediyorum ya. Şimdi pili de söylüyorum şimdi sana. Max, yani giden pil... %2. Evet. 3 olsun ya 3 olsun. Ya Eskiden e, 15 dakikalık oyun testinin sonucu mesela eski yaptığımız testlerde geçtiğimiz yıl çıkan amiral gemisi telefonlarda %4'tü. Bunun hani en düşük oranı %4'tü. Bakalım bu yıl %4'ün altına düşebilecek miyiz onu çok merak ediyorum. Yani 15 dakikanın sonucu %4'ün altı olacak mı çok merak ben ediyorum. Ben bir tane telefon incelemesi hatırlıyorum yani yanlış hatırlamıyorsam tabii daha doğrusu. Bir 6-7 derece arttığını hatırlıyorum yani. Ya bazen mesela Samsung'un bir telefonu geliyor. İşte 6.000-7.000 mAh bir bataryası var mesela. Onlar da 15 dakikalık oyun testlerinde %2 falan düşüyor tamam da. Ama biliyoruz yani 100, 720p ekran sunuyor bize mesela. 720 ekranda zaten %2 düşmesi normal. Hani önemli olan bu çözünürlükte bir ekranda %2 düşmesi. Hani amiral yemiş telefonları evet. ekstradan kıyaslamak gerekiyor. Süremiz bitmek üzere. Evet o zaman başlamıyorum ben ikinci Evet oyuna. hiç başlamayalım. Hatta Hemen. böyle beraber kapatalım. Evet. İlk şarjlara bakıyoruz. %99 iPhone 14 Pro. %98 de şöyle. Süper. Hemen sıcaklıklarına bakıyoruz. Şöyle dakikamızı da durduralım ve kenara alalım. Tamam. Şöyle dursun. Biri %99 diğeri %98 dedik. Hızlıca ikisinin de sıcaklıklarını ölçelim iPhone 14 Pro için özellikle işlemci taraflarına gidiyorum. 38 2'yi gördüm. En yüksek. Evet, Xiaomi'de. Evet, 38 2'den görmedik. Xiaomi'ye bakıyoruz. 37 9'u gördük. 38'i gördüm. Evet, 38'den yüksek bir veri göremedim. Okey o zaman. O zaman değerlendirmemize geçelim. Hadi geçelim. Evet testimiz bitti birinci evet. belli ikinci kim diyebilir miyiz? Aa, hayır bence <gülüyor> diyemeyiz çünkü bence ben kazandım. Bence iPhone yani Ama... şu durumdan utanmalı yani arada 20 bin TL bir farka evet, göre yani. şu kadar az bir fark atmamalıydı yani. Ha, bu yüzden bence ben kazandım diyorum çünkü yani o kadar bir fiyat farkının olmasına evet. rağmen çok iyi bir performans sergiledi ekran tarafında bu parlaklıkta bana kalırsa ya böyle birazcık karşılaştırdım. dedim şevmi Hoşuma gitti ama parlaklık konusunda iPhone birazcık daha evet. bir üstteydi yani. OLED farkı var bir de evet. yani iPhone için. Ama yani farka boğulması lazımdı 12T evet. Pro'yu. Öyle olmadı. Ona rağmen bence 12T Pro harbiden kazandı diyebilirim. O zaman sonuçları söyleyelim mi? Evet, sonuçları tamam, söyleyelim. Sonuçları söylüyorum. Şu an yazdık. Söylüyorum. Evet. <gülüyor> İkisinin de şarjını yüzde başlatmıştık. Şarj konusunda 15 dakikalık testimiz boyunca Xiaomi'nin şarjı yüzde %98 98'e düştü yani yüzde ikilik bir fark var arada. iPhone'un şarjı ise 99 ayında yani yüzde bir 15 dakikada yüzde bir şarj yiyormuş bence. Hoş. Ama İyi. Apple yeni modellerinin de şunu da kırdı. iPhone'un şarjı dayanmıyor da kırmış ki Android'lerin önüne geçmiş. Çünkü hep şey diyorlardı. Ya işte iPhone 12 Pro Max'in şarjı hemen bitiyor. Onu alacağıma işte 7000 lira veririm. Xiaomi 10 alırım. Ya da Mi 10 işte. Mi 11 alırım falan diyorlardı o zaman. Neden? Çünkü adamlar işte o zaman 13.000 TL'ye satılan, 14.000 TL'ye satılan bir işte iPhone'un herhangi bir Pro Max yani en güçlü modeline o kadar parayı vermektense şey diyordu. Ya ben 6000 bin lira para veriyorum. İşte Xiaomi'nin şarjı 3 gün gidiyor. Ki performans olarak da ben artık şey düşünüyorum. Telefonların sınırlarını zorlayamıyoruz. Yani telefonu don donduracak bir oyun yok şu an. Evet, evet. Bir orta segment telefonda da bu oyunu oynasa diki yine donmayacaktı bence. Evet ondan da Hı -hı. Hiç donma ve kasma yaşamadık. Gerçi videoyu çekerken karşılaştırmada Alp arasını, Alp'le kendi aramda konuşmuştum yani. Hiçbir şekilde donma kasaba yaşamadım. Bence o da güzel bir farktı Hı -hı. diyebilirim. Dedikten sonra ısınmaya geçiyorum. Isınmadan evet, ne kadar başlamışız. Olmuş. Xiaomi'de en fazla sıcaklığı 30.2 görmüşüz. Hı, -hı. Ee, iPhone'da ise 30.8. Oyundan görmüşüz. önce. Oyundan önce Hı -hı. burası. Oyundan sonra şey mi? 38 dereceye kadar çıktı en fazla. Yani ne kadar? 7.1 şey, 7 Hı. derece falan artmış. Tamam. iPhone'da da 30.8'den başladı. bittiğinde ise 38.2'yi gördük. 8 derecelik yine bir artış. Hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı, aynen. Yani bence yani elim ısınmadı. Bir evet. onu da konuştuk. Bir tık bir yerde arttı <gülüyor> ve ikimizin nedeniyle aynı Aynandı. Yani ama ondan sonra hep stabildi yani. Bence <gülüyor> güzeldi. O zaman yani şöyle diyebiliriz özetle. Hemen hemen aynılar ama bu kadar da aynı ol olmaları gerekmiyordu. iPhone'un evet. biraz daha önde olması lazımdı. İkisi de tatmin ediyor en nihayetinde. Ama şöyle de bir şey yapabiliriz iPhone 14 Pro'yla. Uygun fiyatlı bir fiyat performans telefonunu da karşılaştırabiliriz evet. oyun tarafında. Bir de öyle bir test yaparız. Bu karşılaştırma Karşılaştırmayı nasıl buldunuz? Sizce diğer telefonlarla ya da aklınızda başka telefon incelemeleriyle oyun karşılaştırması istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Şu tarafa da bir anket açıyoruz. Hem orayı hem de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizce bu yarışın kazananı kim oldu? Kendinize bakın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Videomuzu da çok seviniriz. Bye hoşça Hoşçakalın.